var mı gelen iyi güzel 我以为 okay. okay. okay. okay. 그죠? 다또 누구? Ayıcıktan şeyler alalım bakayım ne var. Adam resmen loot manyağı yapmış kendini. and then Ağğğğğğğğn korkuttun lan beni. Oğlum bu bomba atılır mı ne alaka? gelelim. Vur öyle. Aynen öyle. Arkamdan skano'ydu çünkü. şu kaldı şuradaki Oo çok güzel. Ya ne diyeyim ki bilmiyorum şimdi. Yani bu oyunun adı bir açarıştım. Bu oyunun win olması gerekiyor işte bu saatten sonra diyeceğim. Oyunun win olması gerekiyor bence. Win win win win win. Yani bu oyunun win olması gerekiyor. İnşallah bootcamp campte biter bu oyun. <gülüyor> Başka yerde bitmesin. Çünkü herkes çayır çimen yani. Herkes şey abi ne derler ona. Herkes çayır çimen yani. Bir de benim bir bomba falan bir şeyler bulmak lazım. Şunları bir lutlamaya gidelim ya. Şuradaki adam kaldı da. O adam buraya geldiyse oysa çok iyi. Var mı burada bir şey yok. <gülüyor> ne yaptık lan? Buraya yığdık hepsini böyle. Seç beğen gibi oldu bu. Hmm, namlucu yok mu? Namlucu namlucu. Bu o işte. Şu karşıdaki adam o. Hadi be kötü oldu. Garanti win yapmamız lazım bu oyunu, çünkü çok güzel bir oyun. Yani çok güzel oldu bu oyun. Yani oyun çok güzel oldu. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. <gülüyor> Eğer pusan yatan birileri yoksa... Bu oyunu win yapmaya çalışacağız. ihtimal şuradaki arabayı alacağız. Adam mı diyecek abi ölmen gerekiyor <Gülüyor> lan bomba yok sen dua et sen dua et bomba yok kim orada o şekilde Hayır be Öbürü yatıyor şimdi kaçamazsın bir yere arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın izlediğiniz için teşekkür ederim